Evet arkadaşlar merhabalar ben Web Tr admini Onur Kalafat e, İngilizce öğretmeniyim e, ve e, sizlere bugün e, İngilizce zamanlar kursumu tanıtacağım e, Arkadaşlar İngilizce zamanlar kursu internette ilk defa e, benim aklıma geldi diyebilirim e, Çünkü e, insanlar İngilizce öğrenenler bu konuyu çok merak ediyorlar İngilizce'deki zamanları bir kurs şeklinde vermeyi düşündüm bu yüzden. Hepsini bir yerde bulabilmeleri için. Arkadaşlar nedir? İngilizce'de zamanlar, Tenseler iki tanedir aslında. Bunlardan bir tanesi present tense, şu anki zaman bir tanesi past tense'dir. Geçmiş zamandır. E bir de ne vardır. Gelecek vardır ama gelecek zaman olarak düşünülmez. Neden? Çünkü gelecek henüz olmamıştır ve olacağı da belli değildir. Evet, Peki bu iki, ve iki zaman ve bir de gelecek olmak üzere bunların hepsi 13 tane zaman kipinde çekimlenirler arkadaşlar. Bu 13 tane zaman kipini diğer ayrıntıları ile birlikte kursumuzda bulabileceksiniz. Gördüğünüz gibi emza Tobi ile başlayıp bunu kuizi ile devam edip present continuous tense ve arkasından kuizi present simple tense, arkasından quizi, simple future tense e, simple future tense be going to future progressive tense bu şekilde devam ediyor arkadaşlar düzenli fiil listesi olduğu gibi düzensiz fiil listesinde kursumuzda bulabileceksiniz e, grammar in story okuma parçası da var ve eksik olan e, quizler ve e, video anlatımlarında eklenecekler arkadaşlar. Şimdi örnek olarak sonlardan bir konu açalım. Örneğin bakalım. İşte gördüğümüz gibi konumuz açılıyor. Biraz reklamlar da var. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız biraz takılıyor. Bugün ondan kaynaklanan sorun ortaya çıkıyor. Yani görüntülenmekte normalde sitede herhangi bir soru yok. Örneğin bir tane quiz açalım arkadaşlar. Bakın bir tane quiz açalım. Emzartubi'nin quizi. Evet. evet. Evet. Bilgisayarda bir takılma var arkadaşlar. Normalde e, internet sitemizde böyle bir takılma yok. Yani şuradan başlatıyoruz. Örneğin. Evet. Gelsin bakalım. Evet. Ay. I Bla bla bla, a teacher. Evet. evet. Hmm. I am a teacher. There is. arkadaşlar ve sonraki soru bu şekilde devam ediyor. Bazı derslerimizde video dersler de var ve size söz veriyorum arkadaşlar. E, quizler ve video derslerle de tamamlanıp e, konu anlatımları baya bir daha eğlenceli hale getirilecek. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. İngilizce zamanlar kursu kursuna şu şekilde ulaşın arkadaşlar. Google'a İngilizce zamanlar kursu yazdığınızda şu anda tek bu bende var. İngilizce zamanlar kursu. İngilizce web.tr'de. Bir site daha var. Bu konu anlatımı yalnız. Ee, diğerleri hep konu anlatımı arkadaşlar. Kurs olarak bulabileceğiniz sadece İngilizce web.tr'de. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben İngilizce web.tr admini Onur Kalafat İngilizce öğretmeni.